7 Ekim-Temmuz 2017 tarihinde Çankara Ceza Mahkemesi'nde dava açıldıktan sonra 17 Ekim 2017 tarihinde mahkeme ile tutuklandı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> 73 gün tutuklu olarak Çankara Eylül Cezaevinde gün tamamladınız. Allah'a şükürler olsun ki bizler kazar ve kadere inanıyoruz. Bizi dindirken <Gülüyor> tutuklarına bu sarsılma inanmıyoruz. Hayır ve Allah'tan geldiğine inandığımız için gerisi tefer Demek ki bizim kadersizgimizde cezaevinde yapmak varmış. Burada rızık ve da hava dolacak dile varmış. Ecdalımızın dediği gibi meclise Yusufiye'de geçecek dinlerimiz varmış. Elhamdülillah anınızın hakkıyla bu imtihanı da düşünüyorum. İşin başka tarafı ise bizim bu başımıza gelenler, sevilenler, El oluşturanlar ve bizim FETÖ'cü olmadığımızı bile bile Bize mutlanda bulunan müşteriler var, Bizim FETÖ'cü, bize de sahip çıkanları da Bizim samimiyetine inanmaları da FETÖ'cüleri himaye edenler diye suçlarına doğru. Elhamdülillah bizim toprağımızdan hain çıkmaz Hele hele bizden hiç çıkmaz Bu konuda mağduriyette illahi yaşanmış ve yaşanmaktadır Ama ben şahsım adına Bir mağduriyetten söz etmeyeceğim Çünkü hiç kimse şehit ve gazi ayrıları kadar mağdur olmamış, mağdur edilmemiştir. Onların yanında mağduriyetten bahsetmeye hayal edelim. Hiç kimse bu hain da kimseyi mağdur etmemiştir. Allah her şeye kadirdir. Biz bunları hep gülüp geçtik. Çünkü abdestimizden şüphemiz olmadığı için namazımızdan da şüphemiz yoktur. Hiçbir gerçek gizli kalmaz. Tam ilk günler itibaren, namazanda gözü altından çıktıktan sonra ki Basın mütercizi arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Ne demiştik? Güneş balçıkla suanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Mavrunmuş marabi gibi bize yapamayan bu ütana sarılanlar, bu ütana sarılanlar tutsalar olmamıştır. Bu ütanda kimin hizmet ettiği, Fetö ile mücadele suanmadı ve ciddiyetini bozdurun bizler o zaman bozdurun bizler o zaman harcarmıştık. İşte o zaman bize hücum edenlerin kimin hizmet ettiği. Esas Fetö ile kol kola şansları? Açık seçik ortaya çıkmıştır. Yapmış oldukları tezbir bir bir de birbiri üzerinde uğrulacaktır. Kıymetli arkadaşlar, ilerleyen günlerde inşallah yağmur süreci bittiğinde daha detaylı açıklamaların olacaktır. Ayrıca, Baylok davası gerçeklerin aydınlığa çıkması neticesinde Hain FETÖ'nün masum vatandaş üzerine uygulamış olduğu kumpas, Adli Bilişim uzmanı Koray Pek sayar, Tuncay Beşikçi ve Avukat Ali Aktaş beylerin özel gayretleriyle devletimizin yetkili organ ve organ ve başarılı elemanları sayesinde deşifre edilerek çökertilmiştir. Yaklaşık 11.400 kişinin muhatap olduğu bu davanın aydınlanmasına emeğe geçen herkese canı gününe teşekkür ediyorum. Bu davası adetinde başından beri bizlerin masumiyetine inanan, davaya sadakadığınızda şüphe etmeyen ve her daim yanımızda olan ve yardımları esirgemeyen, AK Parti Genel Mekkezi Yerel Öğretimler Başkan yardımcımız 2400 Öğren Millet Fikri Sayın İdris Şahin'e, Çankırı İl Başkanı Celal Kaman'a, Çankırı Belediye Başkanı Sayın İrfan Cinçe, İl ilçe Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ilçe Belediye Başkanları'na, İl Genel Meclisi Üyesi Arkadaşları'na, Teşkilat Mesul Arkadaşlarımıza, Hemşehrilerimize, Dostlarımıza, Akabalarımıza, Avukatlarımıza ve Aile Feklerimize cani bölümüne teşekkür ediyorum. Mevlem hepinizden razı olsun diyor. Buzdurlarımıza, MHP Yıl Başkanımıza, Grup Başkan Biliğimize ve, ve MHP Grup'a teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı olsun. Ziharetlerinden dolayı, bana sahiplerinden dolayı her zaman desteğinizi akamda hissettim. Ben Alhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı. Biz geçmiş olsun. Başkanım, geçmiş olsun. Biz evet. arkadaşlarımızdan evet. size geçmiş olsun demeye geldik. Aha. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Fakat onun tabi böyle e, kötü şeylerden korusun. İstirarlardan. İstirarlardan. Şolu buldu da maalesef sizler de var bu kalbimiz. Şarap böyle olmaz. Biz bunu yıllarca söylüyorduk. Petro Töre'ye, Petro'nun nedeni de işte vatan hainli, e, olduklarını ama bize belki kimse itibar yapmıyor yap etmiyordu. Maalesef şimdi görüyoruz ki bir haklı çıkmışız. Genel başkanımız haklı çıkmış. Herkes bizim dediklerimizi onaylıyor. Biz hep bunların karşısındaydık. Siz daha tarihinden bu, bu, bu televizyonluk öbürcünün hiç canlıda yan olmamıştı. karşısında hak olduğunu geçmişte de biliyordum. Artık buna bir abi, elim trafik kazası diyelim. İnşallah böyle bir şeyler bir daha nur etmez. İnşallah. Ee, sağ salim döndüğünüz. Allah utanlamazsın, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım.